2023 yılı Akrep burcu burç yorumlarına hoş geldiniz. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün siz değerli Akreplere 2023 yılıyla ilgili sizleri neler bekliyor, nelerle karşılaşabileceksiniz biraz size bunlardan bahsediyor olacağım. Öncelikle kanalımı takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için ve videoma beğen butonuna bastığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli Akrepler, 2023 yılına girdiğimizde ilk olarak Jüpiter Koç burcunda ve sizin 6. evinizde olacak. Yine aynı şekilde Mars'ta İkizler Burcu'nda retro durumunda ve 8. evinizde olacak. Günlük iş ve çalışma hayatınızla ilgili radikal kararlar alma noktasına doğru gidebilirsiniz. Diğer akrepler çok uzun zamandır aşağı yukarı 2015 yılından bu yana ciddi anlamda birçoğunuz sıkıntılar çekiyor. Özellikle yükselen akrepler. Çünkü satürn o dönemlerde sizlerin yükseleninize tekamül etmişti ve orada bir geçiş yapmıştı ve sizlere çok uzun yıllardır 7-8 yıldır bazı yükselen akreplerde akla karayı seçtirdi. Özellikle son 7 buçuk yıl gerçekten Orada hayatınızın en dip noktalarını yaşarken bir türlü bu çileler bitmedi. Ve en sonda Güney Ay düğümü en sonda artık sizin yükselenizden geçiyor. Ve Güney Ay Düğümünün uğursuzlukları da sizleri özellikle ilişkiler ve evlilik noktasında en ama en son artık tih diyebileceğiniz noktaya getirdi. Ve size adeta bir şeyleri bırakın diyor. Ve bir şeylerden kurtulun. Bir şeyleri artık boş vermeyi öğrenin diyordu sevgili akrepler. Bu arada biliyorsunuz kanalımızda Astroloji eğitimleri var. Yine ayrıca astroloji eğitimleri veriyoruz. Bunlara katılmak isterseniz ya da astroloji danışmanlığı almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. Bana ulaşmak için de bu videonun altındaki yazılardan, Whatsapp hattımızdan bana ulaşabilirsiniz değerli yükselen akrepler. Şimdi konumuza geri dönecek olursak arkadaşlar. Dedik ki Mars ikizler burcunda retro durumunda ve sizin 8. evinizde olacak. Bu ne demek? Mars aslında klasik astrolojiye göre zaten Akrep Burcu'nun yönetici gezegenidir ve 8. ev Akrep Burcu'nun kendi evidir. Ve burada bir kriz yaşanması söz konusu aslında normal şartlarda ama oradaki retro olduğu için de orada daha çok cinsellikle alakalı bir takım konularda sizlere aslında bir durumu ifade ediyor. Yani orada size gelen bir imtihanı ifade ediyor. Burada diyor dikkat edin diyor sevgili yükselen akrepler. Özellikle bilinçaltı konular, ökült konular, işte majisyen konular vesaire gibi konularda haddi aşmamak gerektiği konusunda ya da kin ve nefret duygusuyla hareket etmemek konusunda size diyor ki dikkat edin diyor. Günlük iş ve çalışma hayatınızla ilgili radikal kararlar alma noktasına doğru gidebilirsiniz. Çünkü özellikle iş konusundan ciddi anlamda bazılarınız çile çekti resmen. Bu durum bir ortaklığınızı sonlandırmak veya yeni biriyle ortaklıklar kurmanız anlamlarına gelebiliyor. Ama 7. evinize bir dikkat edeceksiniz. Orada bir gezegen, orada bir Chiron olur mu, var mı, yok mu, ne var orada? Çünkü o 7. evinizin olduğu yerin bir kısmında boğa var arkadaşlar. Ve sizin ortak olacağınız kişiler genelde hep banacı tipler olacaktır ve buna dikkat etmeniz gerekiyor. 6. evdeki Jüpiter geniş kitlelerde çalışmayı, yurt dışı bağlantılarını, ithalat, ihracat konularına anlatacaktır. Bu da ne yapacaktır? Size biraz artık işe, güce önem ver demeye getiriyor. İş bağlantılarınız bu konular üzerinden olabilir. Üz, özellikle çılgın gezegen Uranüs biliyorsunuz. Uranüs akrepte aslında yüceliyor ama siz Akrep Uranüs akrep jenerasyonu olmayabilirsiniz ama şu anki trani, transit Uranüs arkadaşlar sizin yedinci evinizden geçiyor. Yani sizin bu sene zaten Özellikle evlilik evinizde fırtınalar koptu. Yerler gökler sallandı biliyorsunuz. İşte o Uranüs sizin 7. evinizden transit ederken bir de 4. evinizden ne yaptı? Bir kare açı attı. Nereye attı? Satürn attı. Satürn Uranüs kalesi aldınız 7 ve 4 aksında. Bu da ne demek? Evliliklerle alakalı ciddi anlamda gümlemeler yapar. Ama kim gümledi biliyor musunuz? Size şunu söyleyeyim. Gümleme derken bunu olumsuza yormayın. Çünkü hayatımızda arkadaşlar pamuk ipliğine bağlı yerler olur. Ve bu pamuk ipliğine bağlı yerlerin temelleri çok sağlam olmaz. İşte o temelleri çok sağlam olmayan evlilikler bitmesi gerekiyordur. Çünkü niye? Birileri gidecek ki Surahin'de yer açılacak. Surahin doluydu. Birileri gidecek ki yerine yenileri gelsin. Yani yenilerine yer açılması gerekiyordu. Ya da senin o eski işte evliliğinle ya da senin o eski partnerinle e, frekansın değişti. Frekans farklılaştı. Çünkü Uranüs girdiği yerdeki frekansı değiştirir ve sen o kişiye baktığında artık o kişiyi görmüyorsun. Ondan haz almıyorsun. O kişiden o frekansı yakalayamıyorsun. O eski aşkı, o eski sevgiyi hissedemiyorsun. Neden hissedemiyorsun? Çünkü Uranüs oradan geçerken sizin frekansı değiştirdi sevgili yükselen akrepler. Dolayısıyla Artık diyorsun sana karşı duygularım öldü. Artık seni sevmiyorum. Artık seni yeterince sevdiğimi düşünmüyorum. Ya da artık ben bunu hissedemiyorum. Bunu hissetmeyince içimde tutku olmuyor. Tutku olmayınca benim için sen anlam ifade etmiyorsun noktasına doğru gidiyorsunuz. İşte bunların hepsi Uranüs'ün 7. evinizden Satürn'le kare yaptığı etkilerden kaynaklanıyor değerli arkadaşlar. Ama oradaki Satürn 4. evinizde özellikle ne yaptı? Ne yaptı? Ev evinizle alakalı yuvanızla alakalı sorumlulukları hatırlattı ve size çok sağlam bir e, ihtarda bulundu bazılarınız taşınıyor bazılarınız evde iştedi bazılarınız ev aldı bu dönemde yani geriye bak dönü, yani geriye dönüp baktığımız zaman yani 2022'nin özellikle e, ilişkiler konusu Temmuz ve Ağustos aylarında ortalık fena sallandı sevgili yükselen akrepler Evet Dedik ki 6. evdeki Jüpiter geniş kitlelerle çalışmayı, yurtdışı bağlantıları, ithalat, ihracat konularıyla ilgili size bir takım fırsatlar verebilir. İş bağlantılarınız bu konular üzerinden olabilir ki 6. ev biliyorsun günlük iş akışları da demek. Uranüsünde de 7. evinizin de olmasıyla birlikte konuyu büyük teknolojik yatırımlar, ortaklıklar şeklinde de düşünülebilir. Yani internet konusunda bir iş yapıyorsanız sizin için İnternet üzerinden iş yapmak bu sene size çok faydalı olabilir sevgili yükselen akrepler. 16 Mayıs'a kadar sürecek olan bu büyüme gelişme fırsatlarını değerlendirmeniz lazım. Çünkü 16 Mayıs'a kadar yani oradaki gezegen kombinasyonları sizin paraya yönelmeniz durumunda size fayda sağlayacaktır. Ama dikkat etmeniz gereken bir nokta var o da ne biliyor musunuz? Para, maddiyat elle tutulur, gözle görülür alanlara yönelmek zorundasınız. spiritüel konulardan işte ayağa yere basmayan düşünüyordum, hissediyordum, duygularım vardı falan filan gibi konulara kusura bakmayın. Bir kenara bırakmanız gerekiyor sevgili yükselen akrepler. Ve e, bu sene ay düğümleri değişene kadar da para ve maddiyatla alakalı konularda kalmaya devam edin. Arkadaşlar Mars'ınız... 8. evde sağlık açısından da değerlendirildiğinde eğer kendinizde bir takım sağlık sorunları yok ise aile büyüklere, ebeveynler, çocuklar ya da eşinizin sağlığıyla alakalı, konularla alakalı bir takım şeyler gündeme gelebilir. Ama bunlar daha çok psikolojik sağlık noktasında ve kendi psikolojik sağlığınıza da dikkat edin. Çünkü hiç kimse sizden daha değerli değil. Ve artık o aşkta, sevgide, vericiliği biraz kendinize çevirin. Biraz kendinize verin. Çünkü siz kendi içinizdeki çocukla barışmak zorundasınız yükselen akrepler. Ve sizin tam bu 8. evinizde içinizde kendisiyle sohbet etmek isteyen bir 7 yaşında çocuk var. İşte o çocukla bir sarılın, bir barışın, ona zaman ayırın. Kendi içinizdeki çocuklukları birazcık dışarı çıkartın. Belki ebeveynlerin ya da işte eşinizin de olabilir bu. Onların ameliyatları ya da maddi prosedürleriyle alakalı sorumluluklar almanız gerekebilir. Tercihe bağlı olarak da estetik ameliyat gibi operasyonlar için bu dönem sizler için oldukça yararlı olabilir. İhtiyaç duyanlar için tabii ki. Kişisel haritalarınızda arkadaşlar destekliyorsa uygun bir dönem olacaktır. Jüpiter'in 6. ev konumu bu açıdan çok değerli olacaktır. Özellikle sağlık sorunlarında size ilahi bir destek gibi düşünebilirsiniz. Evet 16 Mayıs dedik. Jüpiter 16 Mayıs itibariyle 7. evinize geçecek. 7. evinize Jüpiter geçtiğinde size bir takım fırsatlar açılacak. Bu geçiş pek çok bakımdan kültürel zengin bir partnerin hayatınıza geliyor olması anlamına gelebilir. Bazılarınız için yabancı bir hatun olabilir. Bazılarınız için yabancı ülkeden bir partner eş olabilir. Evlilik ve ortaklık buradaki konu her neyse yasal boyutlardaki sürecine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü 9. evin yöneticisi olan o Jüpiter oradan geçiyor. Ki 9'u ya hukuksal olarak alacaksınız burada ya da yurt dışı olarak alacaksınız. Ve bazılarınız için de birden fazla evlilik teklifi olabilir. Ya da bazı içinizdeki çılgınlar için birden fazla kişiyle evlenme arzusu şeklinde de olabilir. Tabi bu işin biraz geyik kısmı da olsa... Netice itibariyle siz bir yükselen akrepsiniz. Herkese karşı sevgimiz bol bol var değil mi? Evet arkadaşlar ilerleyen zamanlarda Mars 9. evinizden hak, hukuk, adalet ve davalarla ilgili konuları sorgulayacak. Belki de sizin yurt dışına çıkmanız için ciddi anlamda bir enerji, bir atak, bir ee, orada enerji oluşturacak. Mars her ne kadar öfkeyi temsil etse de aslında haritada enerji motorudur ve sizin yöneticiniz olduğu için de size olumlu etkileri olabilir. Hayatla didişmeye gelmiyor. Birazcık da kendinizi kabul duygusuna açmanız lazım sevgili yükselen akrepler. Evet Mars'a tekrar değinecek olursak 21 Mayıs 11 Temmuz tarihlerinde Yengeç aslan temalarına doğru ilerliyor. Yani sizi kariyer ve mesleğinizle ilgili alanlarda harekete geçirecek. 23 Mayıs 4 Eylül tarihleri arasında Venüs Aslan Burcu'nda retro yapıyor olacak. Kariyerinizde parlayabilir, üneş şöhrete sahip olabilirsiniz. Bu gezegenlerin aynı anda 10. evinizde olmasa sizi parlatacak. Ne demiştik 7-8 yıldır zaten iş konularında çok ciddi anlamda problemler yaşıyorsunuz. Yani ya çalışıyorsunuz hakkını alamıyorsunuz ya çalışıyorsunuz bir şeyler oluyor bir olumsuzluklar var ve 7-8 yıldır artık tih dediniz. İşte ne oluyor 10. evinizde olması arkadaşlar bu gezegenlerin mesleki ve kariyer açısından sizi parlatıp bir üst levele doğru çıkartacak. Büyük hedeflerinize doğru gitmek için fırsatlar elinize geçecek. Ne demişler bir, bir, bir yola çıkamıyorsan bir yol yap demişler. Yani gidip çalışamıyorsanız kendi işinizi kurmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü fırsatlar geliyor. Tabi beraberinde gelirlerinizde de artış söz konusu olacak. Çünkü iş, kariyer vesaire artıyor. Zaten bu sene işte Uranüs'ün boğada olması sizi paraya yöneltti. Paranın kıymetini biraz daha anladınız. Her ne kadar hani akrebin cebinde akrep varsa bile o hani giderleri kısmayı yarıyor. Sizin giderleri kısmak değil. Parayı çoğaltmanız gerekiyor. O yüzden de aşka, sevgiye Ayırdığınız zamanı ve enerjiyi para kazanmaya yöneltmeniz gerekiyor sevgili akrepler. Hep aşk aşk aşk ne oluyor? Olmaz. Olmuyor. Faturalar ödenecek giderler var. Ya işte böyle. öyle içi boş karizma olmuyor. Evet. Ne demiş Cem Yılmaz? Karizma insanın içindedir demiş değil mi? Evet. Şaka bir tarafa 2023'te akrep burçları için asıl konu e, para konusu Olmaya devam edecek ve e, netice itibariyle para konusu olmaya devam edeceği gibi aynı zamanda partnerler ve eş de olacak. Ama e, aşk değil biraz daha böyle materyalize edilmiş bir para konusu olacak. Yani içi boş platonik aşklar düşünüyorum hissediyorumlardan ziyade daha dolu. Artık ben aşk acısı çekmek istemiyorum aşkı yaşamak istiyorum gibi bir düzeyler sizlerde açığa çıkabilir. Haritanız aksi bir durumu vaat etmiyorsa bu yıl para size gani gani geliyor inşallah. Amin cümleten evet amin dediğinizi duyar gibiyim buradan. Dikkat etmeniz gereken Kuzey Ay düğümünün halen karşıt burcunuz bu arada olduğunu unutmayarak riskli adımlar atmak yerine garanti ve güven konusunu ön plana çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir durum var. Yükselen akrebin arkadaşlar tam karşısından geçiyor Kuzey Aydüğün ve orada boğa burcu var ve siz biraz daha maddiyata önem vermeniz gerekiyor. Ama güdümlenerek ürettiğiniz enerjiden de Güney düğümü transite alıyorsunuz. Yani o akrepsi yanlar. Biraz kıskançlık, hasetlik, kin, fesatlık falan. Hani bu gölge yanlar. Bunlara giderseniz... Ebenizin terliğini görürsünüz. Bak buradan sana söylüyorum yükselen akrep beni iyi dinle. Bu alana gidersen hapı yutarsın. Ama bak bu yıl ay düğünleri değişinceye kadar maddiyatla elle tutulur, gözle görülür alanlara doğru yönelirsen aha bak o zaman faydasını göreceksin. Tamam mı? Bu dediğimi unutma. Ama o akrepsi yanı kenara bırakman gerekiyor. Şimdi onun zamanı değil. O aşk, tutku vesaire zamanları gelecek. Onlar, onların daha zamanı var. Evet. Dediğim gibi buna çok dikkat etmen lazım. Buna dikkat etmezsen senin için sıkıntılar olur sevgili yükselen akrep. Bak söylüyorum. söylüyor. Satürn'e geldiğimizde, Satürn, o dördüncü evinden sizden transit yapan Satürn. Bak burada da önemli şeyler anlatacağım sana. Satürn'e geldiğimizde geçtiğimiz yıllarda aile, ilişkiler, yer değişimleri ve hedeflerinizle alakalı pek çok konuda sınavlar ve yapılandırmalara tabi oldunuz. Yani dördüncü ev neydi? Aile, aile konuları ve taşınma, ev değiştirme bu konular. Bunlar çok gündeme geldi. Ve orada Satürn seni ne ciddi anlamda sınadı. Yapman gereken şeyleri sana dayadı. Onları yaptın, yaptın. Yapmadın, sana bir takım zorunluluklar yaptıracaktı. Bazılarınızı yırttı, bazılarınızı az yırttı. Ama mutlak suretle, ev, mutlak suretle arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle buradan bir sınav geldi. Bu yıl Satürn baskısından kurtuluyorsunuz. Nereden? 4'ten kurtuluyorsunuz. Ama nereye geçiyor? 5'e geçiyor. Ama bak dikkat. 7 Mart itibariyle Balık Burcu'na geçecek ya. O Balık Burcu'na geçtiğinde sizin de 5. evinize tekamül edecek. Orada ne var? Sevgili bölümü var. Sevgili bölümü. Çocuklar bölümü var. Sevgili ve çocuklar bölümüne dikkat etmen gerekiyor. Ama işin güzel tarafı ne biliyor musun? Sevgili bölümü, çocuklar bölümü ve böyle lotodan para çıkma gibi ani durumlar da olabilir. İşte oraya Satürn tirini açı atacak. İşte bak bu güzel var Satürn giriyor ama olumlu bir açıyla giriyor. Zaten takatımız kalmadı mahvettim 8 yıldır değil mi? Bir de oradan mı gelecek? Evet. Ama ne diyor? Sevgili konularda çok da fazla kafa yorma diyor. Satürn akreplere tam desteğini vermeye başlıyor. İşte oradaki tirin açıyla ve 5. evinizden özellikle aşk ilişkileri, çocuklarla ilgili meseleler, severek yaptığınız işlerde göstereceğiniz tüm çabalar ödüllerini muazzam bir şekilde getiriyor. Tabii önce bu ödülleri hak edeceğiniz gayreti çabayı göstermeniz gerekiyor sevgili yükselen akrepler. Nedir efendim bu çaba? İşte içinde bulunduğunuz şartlara göre... O çabayı, o özveriyi göstermeniz gerekiyor. Uranüs, Crazy Bird, Bird. Birdler vardı. Crazy Bird diye bir oyun vardı hatırlıyorsanız. Uranüs'ü, Uranüs'te astrolojinin en crazy, en insanlık dışı, en asi gezegeni. Haritanızda neredeyse orada isyan bayrağının açıldığı yer. Ve bu yüzden de biz burada ne kadar burç yorumu yapıyor olsak da arkadaşlar siz hangi akrepsiniz? Akrepler 3 çeşitleri astrolojide. Sizin haritanızın potansiyelleri nedir? Gezegen yerleşimleri nedir? Buradaki genel burç yorumları siz değilsiniz. Gökyüzündeki burç da siz değilsiniz. Herkesin haritasında akrep var. Akrebi olmayan bir kimse yok. Sizin yükseleninizde var akrep. Ötekinin 3. evinde, ötekinin 5. evinde. Yani 12 burcun 10x'li de herkeste var. Ama bazısında Güneş'e vurduğu için daha açığa çıkarken bazısında yedinci, işte sekizinci evine denk gelebiliyor ya da başka evlerine denk gelebiliyor. Bu yüzden de kişinin kendi haritası özeldir ve bu kendi haritasının üstü üzerine bindirilmiş öngörülerle bir takım bilgiler ya da işte tahminlerde bulunuruz. Her ne kadar astroloji bir kehanettir, kehanet sanatıdır denilse bile hiç alakası yok. Ortada bir matematik var. İnsan ve evren arasındaki ilişkiyi inceler astroloji. Evet, Geldik Uranüs'e. Niye? Uranüs'e gelirken bunları şey yaptık. Uranüs'ten bahsedince ilham geldi. Bunları da arada size kaynattık. Bilgileri verdik. Astroloji eğitimlerimize katılmak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. WhatsApp hattımıza bu videonun altındaki yazılardan ulaşabilirsiniz ya da astroarif.com web sitemizden ulaşabilirsiniz. Uranüs'e geldiğimizde bitmedi bitmedi gitme bir yere. Daha dur daha dur anlatıyorum anlatıyorum daha dur. Uranüs'e ele aldığımızda 7. evinizdeki seyahatine devam ederken buraya gelecek olan Jüpiter ile birlikte yani 16 Mayıs sonrası ilişkilerle alakalı beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsin. Evet. Demedi, deme. Benden söylemesi. Evet, yani bir anda böyle aniden bir durumlar, bir durumlar bakarsın bir anda evlilik çıkar, bakarsın bir şey olur. Hiç belli olmaz. Birdenbire ilişkilerin bitmesi de olabilir veya bitti dediğiniz ilişkilerin tekrar başlaması da gündeme gelebilir. Bakın bu da çok önemli. Çünkü geçen sene yani sen bunu izlediğinde yani 2022'nin Temmuz-Ağustos aylarında yaşadığın o biten ilişkinin tekrar alevlenmesi gibi bir durumla söz konusu ama ben sana söyleyeyim yine de oraya da takılı kalma hayatına devam et. İşte dediğim gibi bitti dediğiniz ilişkilerin tekrar başlaması gibi durumların durumlar söz konusu. Ne zaman? İşte bu 16 Mayıs sonrasında bu böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. 29 Ağustos'a geldiğimizde yani 29 Ağustos'a kadar ilişkilerle ilgili ani değişimler olabileceği gibi Mayıs Ağustos aylarında beklenmedik yer değişimleri, taşınma, iş ortamlarının yenilenmesi gibi farklı seyahatler yapmak gibi bazı durumlar gündeme gelebilir. Arkadaşlar Plüton'u değerlendirirsek ki Plüton da modern astrolojiye göre Akrebin kendi gezegenleri arasındadır ve Plüton aslında akrebe çok yakışan bir gezegendir. Plüton'u değerlendirecek olursak da 1 Mayıs 11 Ekim arası 4. evinizdeki kova burcuna geçiyor. Hadi bakalım. Hadi buyurun buradan yiyin. Bu sıkıntılı. Ebeveynleriniz açısından, onların sağlığı açısından, yaşlı ebeveynleriniz varsa onlara saygıda kusur etmeyin. Onların hayır dualarını alın. Ben size şimdiden söyleyeyim ve onlara iyilik yapın arkadaşlar. Bu tarihlere gözleyin. 1 Mayıs 11 Ekim tarihleri arasında özellikle 2024 ve sonrasında yaklaşık 30 yılın sizin yaşam planınızdaki değişimleri 4. ev konularınızdan geliyor. Geçtiğimiz yıllarda yapmaya direndiğiniz ne varsa artık küllerinizden doğarak kendinize o yapmam dediğiniz şeyi yapıyor olarak bulabilirsiniz. Ebeveynler, aile ilişkileri, iş, kariyer işlerle alakalı tüm krizler artık kökünden Değişecek çözüme uğrayacak ama önceki dönemin üzerine bir ölü toprağı ya da artık önceki ölü toprağını atmak ya da artık bir defteri kapatmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ne zaman? 1 Mayıs 11 Ekim tarihleri arasında özellikle bir döneme giriyor ve dahası şu var bu 30 yıllık dönemde artık sizin ev ve aile konusunda bakış açınız. Bu yaşınıza kadar olduğu gibi olmayacak arkadaşlar. Daha farklı bakacaksınız. Yani e, ne diyor? Açken ben, ben değilim hesabı. Eski siz, siz değilsiniz. O eski halinizden hiç eser kalmayacak şimdi. Evet. Öyle bir şarkı var. O eski halimden hiç eser yok şimdi diyor. İşte öyle bir duruma giriyorsunuz. Ama bunlar bir anda olmaz. Niye biliyor musun? Bir anda olursa keçileri kaçırırsın. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Hani böyle Acı gelir ya. Acıyı önce ağzına sürersin. Biraz tadına bakarsın. Sonra biraz daha yersin. Alıştıkça alıştıkça alıştıkça işte o 30 yıllık süreçte. Diyeceksin ki hocam 30 yıl daha yaşayacak mıyız? Allah bilir. Belki yaşarsın. Belki yaşamazsın. Belki de haritanda ne kadar yaşayacağım belli de olabilir yani. Bu bazen değişiyor biliyorsun. Evet. Şimdi diyeceksin ki hocam ölüm tarihini bulabiliyor muyuz? Bazılarınızın yani bilinmesi Murad edilebilen tarihleri olabiliyor. Bazılarınızınki başka yollarla da tahmin edilebiliyor. Mesela yani eşine miras kalacaktır. E bu durumda kim ölecek? Hadi bir bakalım. Hah. Mesela. Neyse konumuza geri dönelim. Mars'a geldiğimizde Mars'ın ikinci evinizde yapacağı seyahat para kazanma fırsatları anlamına gelirken fazla para harcamalarına da dikkat etmelisiniz. 28 Ağustos ve 12 Ekim tarihlerinde Mars terazi burcunda bulunacak. Bu dönemde hayatınızda biri hayatında biri olmayan akreplerde yeni birlere gelebilir değerli arkadaşlar. Özellikle Mars ikinci ev transitinden geçen geçenler burada bu çok dikkat edilmesi gereken bir dönem var. Kesinlikle bir yere para harcayacaksınız, bir yere yatırım yapacaksınız. O tarihte yapmayın. Bakın benden size söylemesi sonra. Ahanam garibanam diye yanarsınız. Dikkat edin yani. Tabi burada mutlaka ama mutlaka oradaki gezegen yerleşim ve kombinasyonları da çok önemli. Var olan ilişkiler için bu tarihlerde yapılanma dönemi olacak. Jüpiter 7. evinizde olmasa sizin taliplerinizi arttırabilir. Ve bu konuları büyüteceği için de bazı akrep burçların ilişkilerinin alakalı dikkat etmesi gereken noktalar var. Son olarak da ay düğümleri artık sizin aksınızdan çıkıyor. 18 Temmuz itibariyle terazi koçlara geçiyor. Terazi koç burçlarına geçiyor. Bu da sizin 6. ve 12. evleriniz demek. İş ve çalışmalarla ilgili bağlantılarınızın artacağı, belki sağlık konularının gündeme geleceği 1,5 yıllık dönem başlıyor olabilir. Genel olarak baktığınızda da akrep burçları 2023'ün şanslı burçları arasında olduğunu söylemek mümkün. Şimdi şunu söyleyeyim, sizin özellikle 81 jenerasyonu bir yükselen akrepseniz, 80-81 jenerasyonu yükselen akrepseniz terazi burcunuzdaki bir yığılma söz konusu olacaktır. Dolayısıyla orada da macera devam ediyor. Ama bu sene o güney ay düğümü sizin yükselenizden geçti ya, farkındalık seviyesi yüksek olmayan tüm yükselen akrepler ciddi anlamda olumsuzluklarla etkilendi. Ve bu artık belli bir noktaya kadar ne oldu arkadaşlar sizi etkiledi. Artık hani dibi gördük. Satürn'de tam dip noktasından geçti. Bir de oraya şimdi Plüton da geliyor. Evet bir tarafımız gökyüzünde bir tarafımız yeryüzünde. Bir fidandık büyüdük kök saldık dallarımızı yapraklarımızı gökyüzüne doğru açtık. Hak neyler neylerse güzel eyler sevgili akrepler. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Kanalıma abone olabilirsiniz ve bu videoyu sevdiğiniz arkadaşlarınıza, sevdiğiniz akreplere ya da sevmediğiniz akreplere de gönderebilirsiniz. Astroloji eğitimi almak isterseniz benimle temasa geçebilirsiniz. Doğum haritası analizi yaptırmak isterseniz yine bu videonun altındaki Whatsapp hattımızdan bana ulaşabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere sevgili yükselen akrepler. Bu arada kanalımızda ücretsiz astroloji bilgileri, sohbetleri ve eğitimleri de oluyor. Zaman zaman canlı yayınlar yapıyoruz. Bunları kaçırmayın. Şimdilik hoşçakalın.